Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün özel bir ürünün incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Realme C21. Peki bu telefon neden özel? Hemen size belirtelim. Biliyorsunuz artık pek çok üretici ülkemizde akıllı telefon üretmeye başladı. Bunlardan birisi de Realme. Fakat Realme işi böyle bir tık daha öteye taşıyarak telefonların renklerini bile Türkiye'ye özel olarak isimlendirdi. Mesela bu elimde tutmuş olduğum telefonun rengi demsiye olarak geçiyor. Demle biliyorsunuz çaydan alınma bir şey ve çay Türkiye için çok önemli. Bir de bunun mavi rengi var. O da boğaz mavisi olarak geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı vesaire oradan bir ilişkilendirme yapılmış. Gerçekten bu bizler için güzel bir olay diyebiliriz. Peki şimdi gelelim Rilmin'in Türkiye'de ürettiği C21 modelinin bizlere sunduklarına. Şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Kutunun üzerinde de arkadaşlar Realme tarafından Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir ibaresi geçiyor. Yani Made in Turkey bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim telefonumuzun özelliklerine arkadaşlar. Biliyorsunuz genel olarak incelemelerimize tasarımla başlıyoruz. Ve bu sefer de yine tasarımla devam edeceğiz. Şimdi telefonun tasarımının bir kere arka planı. İtibariyle rakiplerinden daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada Realme sade ve düz bir hat kullanmak yerine çeşitli işlemelere yer vermiş. Ve bu da gerçekten telefonun hoş bir görünüme kavuşmasını sağlamış arkadaşlar. Telefonun arka kısmında kare şeklinde bir kamera modülümüz bulunuyor. Bu modülün içerisinde 3 tane kamera görüyoruz ve bir tane de flash ışığımız yer alıyor. Ve bunun hemen çaprazında da parmak izi okuyucumuz mevcut. Alt tarafta ise Realme logosu var. Bu Realme logosu yine yatay olarak konumlandırılmış. Gelelim telefonumuzun ön kısmına arkadaşlar. Realme C21 damla çentik tasarımıyla geliyor ki biliyorsunuz zaten günümüzdeki telefonlarda en popüler kullanılan tasarım çizgilerinden biri. Damla çentik. Dolayısıyla Realme burada damla çentik tasarımını tercih etmiş. Çerçevelere baktığımızda çerçevelerin gayet ince olarak konumlandırıldığını görüyoruz ki zaten bu telefonun ekran gövde oranı da %89.2 civarlarında. Yani genele baktığımızda Realme C21'in rakiplerine oranla ekran çerçeve oranında bir tık daha önde olduğunu söylemek mümkün. Telefonu kendinize tuttuğunuzda arkadaşlar sağ tarafta ses açıp kapama ve power tuşu yer alıyor. Sol tarafta ise sim kart yuvamız bulunuyor. Telefonun alt kısmına geldiğimizde Micro USB'den şarj olan bir giriş giriyoruz ve onun hemen yanında da 3.5 milimlik kulaklık jackımız yer alıyor. Telefonun teknik özelliklerine geçmeden önce size birkaç ufak bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Realme C21 dünyanın tüm Rayland yüksek güvenlik sertifikası alan ilk akıllı telefonu bu güvenlik sertifikası ne anlama giriyor Onda da hemen sizlere söyleyeyim düşme, aşınma, aşırı sıcaklık, nem, voltaj dalgalanmaları, düğmeler ve konektörler, statik elektrik, hava basıncı ve diğer bileşenler güvenlik testinin içinde bulunduğu 10 günlük kullanım senaryo testleri, 7 ekstrim ortam senaryo testleri ve 6 bileşen güvenlik senaryo testlerini içeriyor. Yani... Genel olarak baktığımızda Realme C21'in sağlamlık açısından rakiplerinin hayli ilerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu elimde tutmuş olduğum telefon pek çok teste tabi tutulmuş ve bu testlerden başarılı bir şekilde geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla telefonum ay düştü, ekranı kırılır mı, çatlar mı vesaire gibi böyle çok fazla paniklemenize gerek yok çünkü elimde tutmuş olduğum C21 Gerçekten sağlamlığı ispatlanmış bir cihaz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar Realme C21'in teknik özelliklerine. Bu telefonda Realme gayet böyle orta segment özelliklere hitap eden bir cihaz algısı yaratmaya çalışmış. Ve bunu da başarmış diyebiliriz. Cihazımızda Mediatek tarafından geliştirilen bir Yonga seti yer alıyor. Ve bu Yonga setine 3 GB RAM ve 32 GB da dahili depolama eşlik ediyor. En azından şu anda bizi bilinen telefonda. 3 GB RAM ve 32 GB'lık dahili depolama alanının yer aldığını söyleyebiliriz sizlere. Peki cihazımız teknik özellikleri itibariyle uygulama mağazalarında yer alan oyun veya programları vesaire kasmadan çalıştırabiliyorum. Hemen bunu size söyleyelim. Evet arkadaşlar biz bu telefona çeşitli uygulamalar ya da oyunlar indirdik ve genel itibariyle telefonun oyun ve uygulama performansının yeterli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Yani bu telefonda 3 GB RAM var acaba şu oyunu çalıştırır mı çalıştırmaz mı gibi düşüncelere kapılmanıza gerek yok. Örneğin biz bunda Call of Duty Mobile indirdik ve gayet akıcı bir şekilde oynamayı sürdürdük. Dolayısıyla telefonu en çok kasan Call of Duty Mobile bile kusursuz bir şekilde oynatan telefonun diğer uygulama ve oyunlarda da herhangi bir sorun çıkartmayacağını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz size biraz daha böyle teknik özelliklerden bahsedeyim. Bu cihazın içerisinde arkadaşlar az önce de bahsettiğim üzere Mediatek tarafından geliştirilen bir yonga seti bulunuyor. Helio G35 12 nanometrelik bir yonga seti ve içerisinde PowerVR G8320 GPU ünitesi bulunuyor. Eğer 32 GB'lık alan bana yetmez diyorsanız arkadaşlar Micro SD kart Girişimizde mevcut yani bu mikro SD kart sayesinde telefonun hafızasını arttırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim en çok merak edilen özelliklerden birine arkadaşlar. Bu telefonun kamerası nasıl? Günümüzde kullanıcıların en çok önem verdiği kriterlerden birisi de kamera. Yani herkes aldığı akıllı telefonun güzel bir şekilde fotoğraf çekmesini istiyor arkadaşlar ki... Realme C21 de bizim yaptığımız çekimlerde vesaire gayet başarılı bir performans sergiledi bunu size rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten birazdan Realme C21 ile çektiğimiz fotoğraflar ve videoları da sizlere göstereceğiz. Bu telefonda arkadaşlar 13 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunuyor ve buna 2 megapiksellik makro, 2 megapiksellik de denelik kamerası eşlik ediyor. Yani kamera kurulumu tarafına baktığımızda rakamsal olarak bize yeterli veriler sunduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kamera kurulumunun gerçek hayattaki etkileri nasıl? Şimdi dilerseniz sizleri Realme C21 ile çektiğimiz fotoğraflar ve videolar ile baş başa bırakalım ve telefonun nasıl bir performansa sahip olduğunda beraber gözlemlemiş olalım. Şu anda herhangi bir profesyonel ekipman yok bu cihaza yani bağlamadık. Direkt olarak telefonun kendi sesinden alıyor. Dolayısıyla performansının son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz size. Gördüğünüz gibi telefonun kamera performansı yeterli seviyelerde diyebiliriz. Fakat ben size kamera hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Realme C21'in 13 megapiksellik ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDF otomatik odaklama desteği sunarak hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Yani bu anlamda telefonun gün ışığında daha iyi bir fotoğraf performansı sunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Piksel düzeyinde eşleme algoritması Chrome Boss özelliği var bu telefonda. Yani renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha dinamik bir aralık Ekran kontrastı ve daha canlı renkler sunabiliyor. Bu da çektiğiniz fotoğrafların vesaire daha güzel gözükmesini sağlıyor arkadaşlar. Selfie kamerasında yapay zeka destekli güzellik modu, HDR modu, portre modu vesaire zaten mevcut. Bunların yanı sıra süper gece manzarası modu da var. Bu sayede arkadaşlar daha az ışık olan ortamlarda bile iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Evet kamera özelliklerinden de bahsettiğimize göre şimdi sıra geldi telefonumuzun bataryasına. Bu cihazda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya yer alıyor ki günümüzdeki ortalama değerler 3500 mAh civarlarında. Yani ortalamanın hayli üzerinde bir bataryanın olduğunu söyleyebiliriz sizlere. 10W hızlı şarj teknolojisiyle geliyor ve kutu içeriğinde de adaptör bulunuyor. Malum günümüzde artık bazı telefonların içerisinden adaptör de çıkmamaya başladı. Fakat C21'in kutu içeriğinden adaptörün ve kablosun çıktığında sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim bu pilin bizlere nasıl bir performans sunduğuna arkadaşlar. Realme'nin kendi testleri vesaire var. Onların bilgisini vereyim sizlere. Bu pil Realme Lab'a göre 47 günlük bir bekleme süresi veriyor. Ve süper güç tasarrufu modunda %5 pil ile 1,5 saate yakın Whatsapp Yine 1.5 saate yakın YouTube ve 4.5 saatlik de Spotify kullanımı sunabiliyor sizlere. Peki günlük gerçek kullanımda bu pil ne kadar yetiyor onu da hemen sizlerle paylaşalım. Biz arkadaşlar mesela bunu da yoğun olarak kullandık. Yani oyun oynadık, işte sosyal medyaya vesaire girdik, normal telefonumuz olarak kullandık bu cihazı ve... Bu kapsamda baktığımızda rahat rahat 2 günü çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani ekstrem bir şekilde oyun oynamıyorsanız telefonu alıp elinize 7-8 saat boyunca kesintisiz olarak oyun oynamıyorsanız böyle günlük çıtırdan 1-2 saatlik oyun deneyimi size yetiyorsa ya da ne bileyim 2-3 saatlik bir oyun deneyimi size yetiyorsa telefon şarjının 2 günü rahat bir şekilde çıkardığını söyleyebiliriz ki zaten 5000 miliamperlik batarya var. Öyle hemen pat diye şarjı bitecek bir cihaz değil. Şimdi gelelim genel yorumlarımıza arkadaşlar. Telefonun fiyatı arkadaşlar yani internete baktığımızda farklı kanallarda farklı fiyatlara satıldığını gördük. O yüzden şu kadar bu kadar demeyeceğim sizlere. Lakin rakiplerine oranla gayet uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Zaten siz de kendiniz baktığınızda göreceksinizdir. Genel anlamda baktığımızda bu fiyatları alınabilecek en iyi cihazlardan birinin Realme C21 olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca burada Türkiye'de üretilmesi de bizim için önemli bir unsur ve Dediğimiz gibi renklerini bile ülkemizden alan bir cihazdan bahsediyoruz. Demsiyah ve boğaz mavisi olarak. Sonuç olarak Realme C21 orta segmentte fiyat performans tarafında başarılı bir cihaz gibi görünüyor. Eğer bu telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte başka incelemelerle tekrar karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.